gerekir. Hemen ilgili sayılabilecek başka bir soru. Burada da yardımcı Merve'ye teşekkür ederim. Çok iyi denk getirmiş. Diyor ki, vardiyalı çalışıyorsak bundan psikolojimiz etkilenir mi? Hiç şüphesiz. Hemen cevap vereyim. Aslında vardiyalı çalışmak insan doğasına aykırı bir çalışma stilidir. Yani hepimizin gündüz çalışıp gece gidip evimizde dinlenmemiz gerekiyor. Yani polislik gibi meslekler, acil servislerde nöbet tutmak, doktorların nöbet tutması, hemşirelerin nöbet tutması, fabrikalarda üç vardiya insanların çalışması, bunların tamamı insan hayatına aykırı yaşam biçimleridir. Çünkü insan hayatı şöyledir, uyku düzenimiz, gece saat 9-10 gibi yatmak ve sabah saat 4-5 gibi kalkmak üzere kurulmuş bir programımız var. En az 7 saat uyumamız gerekiyor, en fazla 9 saat. Fakat bugünün çalışma düzeni, kapitalizmin insanları sürüklediği üretim düzeni saçma bir biçimde insanları günde 3 var diye çalışmaya teşvik ediyor. E veya 3 var diye yoksa bile, mesela marketlerde çalışan insanları düşünün, sabahın saat 10'dan gecenin 10'na kadar çalışıyorlar. Çoğu da tek devre, tek shift olarak çalışıyor. Yani sabah onda gidiyor, gece 10'da geliyor evine. Evet, bu çok gerçekten aptalca bir şey, kötü bir şey. insan doğasına aykırı bir çalışma düzeni. Burada da kapitalizmin, yani kapitalizm bir kelime tabii, buradan şeye varmayalım hemen, ideolojik bir kamplaşma vesaire değil, ben de çağrıştırdığı konu. Fakat sömürü düzeninin, başka insanları kendi karımız için çalışma dürtümüzün, çalıştırma dürtümüzün nerelere vardığını göstermesi açısından, çok ilginç, aslında bu vardiyalı çalışma düzeni İngiltere'de sanayi devrimi sonrasında ortaya çıkıyor ve işte buralarda Irish pub falan diye çok ünlü olan İrlanda barları yaygınlaşıyor İngiltere'de ama nedeni çok basit aslında, Irish barların yaygınlaşmasının, bunu İlber ortayla anlatıyor. Çünkü insanların yatacak yeri yok, hani deniyor ya Türkçe'de yatacak yeri yok. Bu şu e, fabrikada çalışan işçiler o kadar kötü koşullarda çalışıyorlar ki e, şey çok düşük, ücretler çok düşük, kaldıkları yerler rezalet, çok kötü yurt gibi yerlerde kalıyor insanlar. bulundukları yerde tek tuvalet var. Yüzlerce insan e, koskoca bir kamp gibi, yurt gibi bir yerde, çamurun e, pisliğin içerisinde. Ve fabrikalara koştur koştur gidiyorlar, geri geliyorlar ve aynı yatakta gün boyunca üç ayrı insan yatıyor. Peki bunun dışındaki vakit nerede geçiyor? Yani bu ahır gibi yerlerde yaşayan bu insanlar işte o ayrış paplarda vakit geçiriyor. Ucuz bira içerek vesaire veya başka ucuz içkiler içerek günlerine geçiriyorlar. Dolayısıyla vardiyalı çalışmak insan doğasına aykırı. Özellikle bipolar bozukluk için çok büyük bir tehdit. Yani hastalığı tetikleyebilen bir şey. Bu sadece psikiyatrik hastalıklarla ilgili değil, kanser için de böyle. Çünkü melatoninin kansere karşı koruyucu olduğu biliniyor. Yani bizi gece uyutan hormonun, yemeği yedikten sonra şöyle 9 civarında hafif hepimize bastıran, hepimizin az sonra geçiştirerek yeniden ayıldığı uykunun esas nedeni melatonindir. Ve fizyolojik olarak bizi uyku çekiyor, çağırıyor aslında. Ve tam da o saatlerde uyumamız gerek. Dikkat edin, gece o saatlerde uyuyup da Sabaha karşı saat 4-5 civarında falan kalktığımızda hepimiz zımba gibiyizdir. Böyle bir bahar uykusundan uyanmış gibiyizdir. Bir şeyler okumak isteriz, bir şeyler yapmak isteriz. Çünkü aslında ilk defa vücudumuz aslına uygun çalışmıştır. Yani yağını, suyunu koymuştur sahibi. Öyle diyelim. Motor düzgün çalıştırılmıştır. Dolayısıyla vardiyalı çalışmak insan sağlığına aykırı. Ondan uzak durmamız lazım. Psikiyatrik hastalar için çok daha büyük bir tehdit... Eğer insan bir psikiyatrik hastalığı yoksa sadece vardiyalı çalışmak bile hastalanması için yeterli bir neden haline gelebilir. Veya kanser olması için yeterli bir neden haline gelebilir. Bakın galiba Lancet'te yayınlandığı 3-5 ay kadar önce bir makale tek bir gün nöbet tutan doktorlarda bile DNA hasarı ortaya çıkıyor. DNA'nın hasarlanması demek kansere ciddi anlamda yatkınlaşma demek o tek bir nöbetin ertesi gününde DNA hasarlarını gideren makinalarında, mekanizmasında, enzimlerinde vücutta bozulduğu gösterildi. Bu çok önemli. Yani bunu zaten hepimiz hissediyoruz. İyi uyuduğumuz bir gecenin ertesinde hepimiz çok iyiyiz. Yine bir iki gün uykumuzu aksattıysak yorgun, bitkin, sırtımız ağrıyor, vücudumuz halsiz düşüyor, grip oluyoruz vesaire. Listeyi uzatabiliriz. Veya gripten nasıl iyileşiyoruz, değil mi? Annemiz bize çok güzel bir sıcak çorba yapıyor veya limon kaynatıyor. Bir köşeye çekiliyoruz, battaniyeye sarılıyoruz. Hatta bu hastalık hali bazen hoşumuza da gidiyor. Nazlanıyoruz ama uyku şart. Ee, yani iyi uyursak o hal geçiyor. Dolayısıyla vardiyalı çalışmayı asla tavsiye etmiyorum. Doğru bulmuyorum. Hatta mümkün olsa yasaklanması için girişimde bulunabiliriz. Belki ileride insan bunu yasaklayacak, insan sağlığına aykırı bir şey diye. Ama hani emniyet teşkilatı nasıl çalışır, gece vakti güvenlik nasıl sağlanır? Vallahi bir sürü robotlar üretiyorlar sanayi için, güvenlik için de üretsinler. Niye? Biz de rahat rahat uyuyalım yani gece vakti bizi robotlar beklesin.